selam arkadaşlar ikizler terazi ve kova arkadaşlarım hava grubunun güzelleri nasılsınız iyi misiniz ben şengül inşallah iyisinizdir sevgili ikizler terazi ve kova arkadaşlarım için 30 Ekim'e kadar aşıklar açılımı yapacağım sevgili arkadaşlar ikizler arkadaşlarımdan başlayıp kova arkadaşlarımızdan zodyan özgürlükçülerinden vereceğim sevgili arkadaşlar sizler için şöyle biraz geciktirdim bu kez bu kezlik böyle olsun üçlü üçlü çekeceğim sevgili ikizler terazi ve kova arkadaşlarım sonunda sıralamaya alıştım neyse ki evet, şöyle ikizler arkadaşlarımız için bir miktar karıştırdık bakayım ikizler arkadaşlarımızın aşık oldukları elektrik aldıkları ne bileyim böyle etkilenip hoşlandığı kişilerin hayalleri nedir içlerinden geçen nedir şöyle kısaca onlara bakacağız sevgili arkadaşlar ikizler arkadaşlarım için açmaya başlıyorum tabi size ait kart yok burada sizin aşk duyduğunuz kişilerin kartları olacak burada sevgili ikizler arkadaşlarım çünkü biz zaten kendimizi biliyoruz değil mi ben kendime neden bakayım ben kendimi biliyorum önemli olan karşımdaki ne düşünüyor ona bakıyoruz değil mi hadi bakalım evet ikizler arkadaşlarım için açtık aşık olduğunuz etkilendiğiniz kişiler onlar da birilerinden etkilenmiş galiba şöyle bir bakıyoruz Evet İkizler Burcu arkadaşlarımızın aşık olduğu, aşk duyduğu kişinin veya kişilerin efendim iç dünyasındaki hayaller, adalet, doğru kişiyi istiyor. Bu insan iç dünyasında zaman zaman bir yerde de kendini sorguluyor. Acaba benim karşıma çıkan örnek, örnek veriyorum canlar. Örneğin bugün Ayşe Fatma, Ahmet Mehmet benim yoluma çıktı. Ya acaba ben gerçeğimi göremiyorum. Doğru insan benim yoluma çıkıyor da Bunu ben mi göremiyorum Gibilerden Hem kendini tartıyor bu insan Evet kendini sorguluyor Hem bir yerde de Gerçeği istiyorum diyor Hakkım olanı Adil yoldan istiyorum diyor Aynen öyle bu insanın Hayalleri var Var çok güzel Baya da bir hayalci Bakın hayal kartımız geldi Baya baya hayalci bir tip Hayallerinde etkisi altında öyle hayaller kurmuş ki bu insan nasıl anlatayım aşk dünyasında dışarısı bilmiyor o insanın içindeki hayallerini kurduğu hayallerin acısını çekiyor bakın. Hayalinde birilerini yaratmış birilerini canlandırmış hayalindeki istediği kişi her kimisi onu canlandırmış iç dünyasında dışarısı bunu bilmiyor. Onunla Layla'lom yaşayıp gidiyor ve hatta o insan gerçek hayatta mevcut olmadığı için çünkü hayali biz yaratıyoruz değil mi canlar? Öyle birinin olup olmadığını kim biliyor? Allah biliyor. Acısını çekiyor onun etkisi altında. Aman Allah'ım. Tamam, güzel, harika. Hayal hayaldir. Adil yoldan da o hayal ettiği kişi bu dünyada var veya yok. Bunu tabii ki de Allah biliyor ama bekliyor belki bir gün o hayal ettiğim kişi gelir umuduyla adil yoldan belli mi olur belki adalet yerini bulur düşüncesiyle bu insan beklemedi olabilir tamam beklesin bakalım beklesin şimdi benim ikizler arkadaşlarım 30 Ekim'e kadar bu hayalci arkadaşımıza öyle diyelim ilanı aşkettiler ettiler kendinizi gösterdiniz sevginizi sundunuz değil mi canlar hadi bakalım bu kişinin size tepkisi ne olacak? Şöyle bir bakalım mı? Cevabı ne olacak bu insanın? Baya bir hayalci. Kötü değil. Kötü değil. Evet. Sizi sahiplenmek isteyecek bu insan. Kötü değil. Çünkü o da hayattan pek memnun değil. Gördüğünüz gibi hayallerinde mutlu olmaya çalışıyor. Sizin itirafınız üstüne o insan karşınızdaki bu insan veya insanlar bakın sizi sahiplenmek isteyecekler Evet sizi sahiplenmek isteyecekler benim ikizciklerim en iyi anlaştığım ikizciklerim ve teraziciklerim <gülüyor> Sizi sahiplenmek isteyecekler ama bakın şöyle de bir şey var affınıza sığınıyorum bana kızmayın canlar Niçin sahiplenmek isteyecekler ya bu parmağım benim böyle duruyor Affınıza sığınıyorum çalışmıyor kökten kesildi canlar bazen tuhaf hareketler sergiliyor onun için de affınıza sığınıyorum yapacak bir şey yok böyle durması gerekiyor <gülüyor> neyse şimdi ilanı aşk ettiğinizde bu insanın hoşuna gidecek başarılı bulacak çünkü kartımız hem sahiplenmekten hem başarıdan söz edecek A eder yani söz edecektir bitti sizi sahiplenmek isteyecek bu insan ama şimdi eğri oturup doğruyu konuşacağız canlar. Nasıl sahiplenmek isteyecek? Yanlış anlamayın. Çok da bayıldığından değil. Hani ikizler olarak siz bu insana ilan aşk ediyorsunuz ya. İlanı aşk ettiniz. Aşığım sana dediniz bitti ya. Bu insan aa, hoşuna gidecek. Sizi sahiplenmek isteyecek. Sizi başkasına kaptırmak istemeyecek. Çünkü ikizler bu kişiye aşık olmuş. Kaptırmak istemeyecek. Ama ben diyemem ki bu insan size bayıldı. Şimdi yanlış anlamayın canlar. Bayıldı diyemem. Bakın bu vaziyeti görün. Bu insan hayattan keyif almıyor. Keyif almadığı için sizi kullanmak durumunda. Ben bunu bildirmek durumundayım. İşim buysa canlar ben bunu bildirmek durumundayım. Burada ne var? Görüyorsunuz değil mi? Bu insanın sevgiye ihtiyacı var. Değişikliklere ihtiyacı var. Bakın burada kupalar devrilmemiş. Bir tane de sizi uzatıyor ilahi evren. Bu insanın önüne örneğin ben bunu siz diyorum. Bu nedir? Bir yerde arsızlıktır. Hmm. Çünkü hayaller var. İkizler çıkıyor karşısına. Bu insana yılanı aşk ediyor. Bu fırsat kaçar mı? İkizler güzel insandır. Bu fırsat kaçar mı? Sizi sahiplenmeye kalkacak. Niçin? Vakit geçirmem lazım. Hayattan keyif almıyorum. E, bana lazımsın. Üzgünüm söylemek durumundayım. Tamam. Siz bilirsiniz. Sizi sahiplenmek isteyecek ama büyük bir aşkla değil. Onun da altını çizmek istiyorum canlar. Ne diyeyim bakın işte. Yani ah be Böyle anlatıyorsun sürüş Yani üzgünüm söylemek durumundayım. Geçmişi şifalandırıyoruz. İkizler arkadaşlarım. Bay ya da bayansınız. Ya ben ne bileyim böyle aşk mı sevgi mi ya bu arkadaşım bu karşılıklı olsun sen beni niye kullanıyorsun ya sen hayattan keyif almıyorsan bundan bana ne hangimiz keyif alıyoruz ki hayattan değil mi ama ben eğlence miyim şimdi bakın ben sizin adınıza konuşuyorum burada ben sana ilan aşk ettim diye sen beni şey yerine koyamazsın ki bir de üstelik hani derin bir aşk duymuyorsun duymayacaksın çok bayılmayacaksın çok sevmeyeceksin ama gel gör ki şu vaziyetten kurtulmak için benimle eğleneceksin beni sahipleneceksin gereksiz yere kızmayın şengüle kızmayın şengül bilir ne diyeceğini geçmiş şifası yapıyoruz tamam mı sevgili ikizciklerim benim ya da bu yapsın ya da bu bu evet bu bazı şeyleri birbirine karıştırmamak için Geçmişinde barış, onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor. Tabii ki bu sizi de kastediyor sevgili ikizler arkadaşlarım. Lütfen kapılmayalım, akıllı olalım. Kimsenin eğlencesi olmayalım. Tamam. Ama tabii karar sizin. Açılım diyemeyeceğim. Sahipleniyor sizi. Bu neydi şimdi Şengül derseniz sizi sahipleniyor. Açık ve net. Sahiplenme lafımız yok. Ama hani aşk nerede? Hani elektrik nerede? Hani sevgi nerede arkadaş? Sen bunun için istiyorsun. Eğlence istiyorsun. Ne diyeyim şimdi yani? Olmaz ki böyle olmaz. Yanlış. Burada bir hayal kurmuşsun. O hayalin etkisiyle gerçek dünyada benimle oynaşacaksın. İş mi bu? O iş olmaz. Ama bana göre olmaz. Ama size göre olursa saygı duyarım canlar kızmayın Şengül'e. Açılmak isteyen arkadaşlarımıza durum ortada tamam. Yani sizi gerçek aşk görmeyecek bu insan benden söylemesi. Ama bırakmak da istemeyecek ona göre. Sevgili ikizler arkadaşlarım biraz uzatmak durumunda kaldım. Çünkü bu tür şeylerle ben karşılaştığımda cinlerim tepeme çıkıveriyor. Cinlerim tepeme çıkınca detaylı bir şekilde de anlatmak durumunda kalıyorum. Evet, şimdi sevgili ikizler arkadaşlarımızı tamamladık. Sevgili terazi arkadaşlarımızın aşıklar açılımına geçiş yaptık sevgili arkadaşlar. 30 Ekim'e kadar terazi arkadaşlarımızın aşk duyduğu kişilerin hayal ve hayalleri. Hayal ve hayalleri diyorum. Bakalım. Hmm. Mutlu aşk istiyor. Çok güzel. Aslında çok güzel. Yıldız kartı çok güzel kovanın kartıdır sevgili arkadaşlar güzel uzun vadeli kalben hayallerinde sevgili terazi arkadaşlarım aşk duyduğunuz kişilerin bazen tıpkı az öncelerden kime geldi şu an hatırlamıyorum onda da biraz karışık bir şeyler çıktı bu kişi veya kişiler zaman zaman güzel planlar yapıyor mutlu aşk planları yapıyor ama gelin görün ki bir türlü karşılarına istedikleri gibi mutlu aşk plan yaptığı kişi çıkmıyor çıkmamasından dolayı korku içinde yakandırılırsam ben bu planı yapıyorum ama buradaki kişi çıkmayıp ya bu benim yoluma çıkarsa değil mi canlar hani kavun değil ki deriz değil mi biz belki ben iyi görünümlü bir şeytanım bunu biliyor muyuz korkusu da var ben bu mutlu aşk planlarını yapıyorum ama ya benim yoluma yalancı çıkarsa ya kötü biri benim yoluma çıkarsa aman Allah'ım benim bir an önce bu planları bir kenara çekmem lazım diyerek Bakın askıya alıyor Niçin askıya alıyor? Ya karşı taraf benim mutlu aşk planlarımı maceraya dönüştürürse Ya kedi gibi biri yoluma çıkarsa Ya o gerçekten de insan olmayıp kedi kılıklı biri olursa Ya şeytan olursa gibi gel git korkuları var. Mutlu aşk istiyor bu insan sevgili terazi arkadaşım. Eğlence maceradan söz eder. Bakın bu kartımız. Eğlence macera istemiyor. Mutlu aşk istiyor. İçinden de çıkamayınca askıya alıyor. İç dünyasında gel git gel git. Gel git gel git. Çıkamamış çıkamamış içinden. Tamam durum ortada. Yani öz Türkçesi eğlence istemiyor. Ciddi mutlu aşk istiyor. Uzun vadeli gidelim diyor. Tamam çok güzel. Şimdi benim sevgili terazi arkadaşım bu insanı 30 Ekim'e kadar duygularını açtığı ilanı aşk etti. Kendinizi gösterdiniz. Artık nasıl anlatırsanız sevgili arkadaşlar. Bu kişinin size tepkisi ne olacak cevabı ne olacak bakalım mı? Hmm, evet. Bekleyecek bir anda bakın size bir anda bu insan evet demeyecek ama bakın bu kartımız bir yerde şöyle der her şey bitmedi yani şu kartımız burayı tamamlamakta bu insan burada korku duyuyor burada ise sizin ilanı aşkınız karşısında bu insan içinden ne diyecek hmm, demek ki hayatın güzellikleri hala bitmemiş. Çünkü kartımız hala bitmediğinden söz eder. Hala bitmemiş diyecek. Allah Allah terazi bana ilanı aşk etti. Demek ki hayatta hala aşk diye bir şey var. Hala ebedi doyum bir mutluluk diye bir şey var. Gibi gel gitleri olacak bu insanın. Sessizliğe çekilecek düşünecek. Vay be böyle şeyler de var mıymış gibi. Hemen evet demeyecek. Ama hayır da demiyor güzel insanlar. Çünkü evet deme şansı yok. Bakın burada korkuları var bu insanın. Ya benimle eğlenme derdindeyse. Ya beni kandırma derdindeyse. Ama ben bunu istemiyorum ki. Ben ebedi doyum. Uzun vadeli aşk istiyorum diyor. Bundan dolayı bakın. Bekleyecek. Hemen cevap vermeyecek. Beklemeye alacak kendini. Sevgili terazi arkadaşım. Durmayın. açılıp Kendinizi gösterin kötü tavır vermeyecek size karşı bundan dolayı da hem karşı tarafa hem size meleğim ne söylüyor her iki tarafa söylüyor bunu şükret diyor şükret karşı tarafa da böyle durma senin karşına terazi geldi onun için şükret daha ne istiyorsun diyor bitti bu kadar sen elindeki güzelliklerin farkına vardıkça daha büyük güzelliklerde hayatına akacaksa neyi düşünüyorsun diyor Samimi söylüyorum. Her şey birbirini tam tamamlıyor sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili Terazi Burcu arkadaşlarımızın da aşıklar açılımını tamamladık. Açılabilirsiniz canlar. Size hayır demeyecek ama evet edemeyecek. Öyle bir beklemeyi alacak kendini bu insan. Açılabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Kötü değil. En azından kötü niyetli biri değil. Evet şimdi sevgili kova arkadaşımızın 30 Ekim'e kadar aşıklar açılımını yapıyoruz bakalım tabi yapıyoruz derken bu karşı taraf siz değilsiniz size ait kesinlikle burada kart yoktur çünkü sizler zaten kendinizi biliyorsunuz kalbinizden geçenleri biliyorsunuz canlar o yüzden önemli olan karşımızda kişi ne düşünüyor bitti bunu bileceğiz ben kendime niye bakayım ya ben kendimi biliyorum kişi ne düşünüyor hakkımda veya kişinin içinden geçen ne buna bakacağız evet sevgili kova arkadaşımın aşık olduğu elektrik aldığı hoşlandığı kişi ya da kişilerin içinden geçen hayaller güneş gibi parlamak istiyor adeta bir çocuk edasında iç sesi bu dışı değil adeta çocuk gibi bakın murada ermek istiyor at çıktı görüyorsunuz canlar ya atla güneşin üstüne bebeğin üstüne daha ne olabilir mutlu olmak istiyor bu insan hayatıma güzellikler gelsin Hayatımın olumsuz yerleri değişsin diyor. Adil yoldan diyor, başarı istiyorum. Adil yoldan gelsin benim hakkım olan diyor. Diyor da diyor. Ama gelin görün ki bunlar olmuyor değil mi? Hayal kalpte, beyinde, ruhumuzda gel git aynı şey, gel git hayaller ama bir türlü gerçekleşmiyor. Gerçekleşmediği için de ama özelliğiyle alakalı ama yaşantısıyla ama da kalbiyle kalbindeki geçenlerle alakalı bu insan bir şeyleri değiştirmek istiyor. Bakın burada hayalleri bu şekil murada ermek istiyor güneş gibi parlamak istiyor güzellikler gelsin hayatına hayatım değişsin diyor. Çünkü bu kartımız hem güzellikten hem değişimden söz eder güzellik gelsin hayatım değişsin. Mutlu olayım mutlu aşk yaşayayım adil yoldan başarı olsun ya güvenli bir şekilde birbirimize sıkı sıkı sarılalım diyor ama bunlar gerçekleşmemiş gerçekleşmediği için ya hayallerini bu insan değiştirmek istiyor bunları değiştirmek istiyor ya da yaşantısını değiştirmek istiyor canlar sevgili kova arkadaşlarım durum ortada tamam tamam mı? tamam kartlarımız çok güzel çünkü bakın bekliyor. Beklediğim gelmedi diyor. Gelmedi mi? Tamam. Şimdi kova gelecek. Merak etme. Buraya diyorum. 30 Ekim'e kadar sevgili kova arkadaşım, güzel insan bu insana ilan aşk ettin. Kendinizi gösterdiniz. Duygularınızı sundunuz. Değil mi? Artık nasıl yaparsanız yaptınız bunu. Bu insana size tepkisi ne olacak? Cevabı ne olacak? Aaaa. Zodya'nın özgürlükçüsüne hayır denilir mi? İşte bu. İşte bu. Aman Allah'ım. Sizi mutlu aşk olarak görecek bu insan. Sevgili kova arkadaşım. Sizi mutlu aşk olarak görecek. Ebedi doyum mutlu aşk demektir. Yalnız bazı kova arkadaşlarımız için. Şimdi burada iki kart farklı boyutlu. %50. %50 çıkmış durumda. Bunu da belirtmek durumundayım canlar. Şimdi bütün kovalara mı? Evet diyecek. Elbette demeyecek. %50 kova arkadaşlarıma aman Allah'ım kapılar açılacak. Mutlu aşksın benim için diyecek. Çünkü o zodyan özgürlükçüsü. %50 kova arkadaşım karşı tarafa ilanı aşk ettiğinde karşı taraf aradığım sen değilsin diyecek. Tamam. Bakın burada Karşı taraf arkasını dönmüş gidiyor. Yüzde %50 yüzde çıktı şimdi. Eğri oturup doğruyu konuşacağız. Bakın. Evet diyecek yüzde mutlu aşk süper bulacak. Yüzde ise aradığım sen değilsin. Ben sende aradığımı bulamadım diyerek arkasını dönüp gidecek. Bunları da söylemek durumunda şengül. %50 ya da %50 her neyse tabii ki de hepiniz açılın derim sevgili kova burcu arkadaşlarım. Meleğim ne söylüyor sizler için? Dua et diyor. Ay çok güzel kart geldi sizlere. Dua edecekmişsiniz sevgili kova arkadaşım. Meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil. Gerisi onlardaymış. Sevgili kova arkadaşım efendim